Türk Halk Müziği Herkese merhaba. Pot Podcast'in 23. bölümüne hoş geldiniz. Bugün kendime çok güzel tavşan kanı bir çay demledim. Bu podcast'i kaydederken içmeyi düşünüyorum. Bu arada sanırım aranızdan bazıları tavşan kanı ile çay arasında bir bağlantı kuramadınız. Öyle değil mi? Türkçe'de biz genelde demli çaya tavşan kanı çay diyoruz. Demli çaya tavşan kanı çay denmesinin nedeni çayın renginden dolayı değilmiş. Çayın bolluğundan dolayı olduğu söyleniyor. Tavşan da küçük olmasına rağmen bol kanlı bir hayvanmış. Ve avlandıktan sonra avcılar tavşanı tüm kanı aksın diye bir gün kadar bekletirlermiş. Sanırım bu açıklamalarla Tavşan kanı çayı daha iyi anladınız. Bugün yaşadığım şehir olan Bursa'da çok güzel bir bahar havası var. Bayram öncesi için güzel bir hava diyebilirim. Bu arada önümüzdeki hafta 3 gün boyunca Ramazan bayramı sebebiyle çalışmıyoruz. Genellikle bu bayram tatilinde aile büyükleri ziyaret edilir. Çocuklar bu ziyaretlerde Aile büyükleri tarafından bazen para ile bazen de ufak hediyelerle ödüllendirilirler. Aslında işin gerçeği benim için de dinlenmek için iyi bir fırsat olacak diyebilirim. Bu sene sanırım Paskalya ile Ramazan bayramı yaklaşık aynı tarihlere denk geldi. Aslında bu dönem dünyanın büyük bir bölümünde bir tatil havası var diyebiliriz. Umarım bu bayramlarla birlikte dünyadaki tüm savaşlar son bulur ve dünyaya barış gelir. Hadi şimdi sizden gelen yazılar bölümüne geçelim. Bu hafta sizlere İngiltere Sheffield'tan ismini paylaşmak istemeyen bir dinleyicimizin yazısını okumak istiyorum. Bakalım kendisi ne demiş? Türkçe öğreniyorum. Neden mi? Çünkü Türkiye çok ilginç bir ülke. Türkiye'nin tarihi çok ilginç. Osmanlı'da sultanlar çok ilginçlerdi. Onlardan bazıları yabancı cariyelerle evlenmişlerdi. En meşhuru Hürrem Sultan gibi. Modern Ukraynalılar onunla gurur duyuyorlar. Türkçe dil bilgisi benim için biraz zor. Ama ben yine de Türkçe öğrenmeye devam edeceğime eminim. Dil bilgisi bilgisayar programlamaya biraz benziyor. İlginç ki Türkçe konuşan kişiler İran ve Azerbaycan'da da mevcut. Kısacası Türkçe öğrenmek her zaman ilginç gelmiştir bana. Teşekkürler mesajın için. Osmanlı'da harem podcastinde Hürrem Sultan'ı anlatmıştım aslında. Aranızda henüz dinlemeyenler var ise sanırım 14. podcast idi. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Senin de söylediğin gibi. Türkçe birçok ülkede konuşuluyor. Ama onlarla biraz diyalekt farkımız var. Yine de kolaylıkla anlaşabiliyoruz Türkçe konuşan bir İranlı veya Azerbaycanlı ile. Bu güzel mesajdan sonra hadi yavaş yavaş günün konusuna geçelim mi? Bugün sizlere Türk halk müziğini anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Türk halk müziği en sade tanımıyla yaşanan olaylar karşısında Halkın duygu ve düşüncelerini yansıtan müzik türüdür. Peki bu müzik nasıl günümüze ulaşmış olabilir sizce? Sizi fazla merakta bırakmadan hemen cevaplıyorum. Türk halk müziği kulaktan kulağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır diyebiliriz. Kulaktan kulağa ifadesinin anlamını bilmeyenler için anlatayım isterseniz. Belki sizin kendi ana dilinizde buna benzer bir ifade olabilir diye düşünüyorum. Konuştuğum dillerden Fransızca'da ağızdan kulağa diye bir ifade var aslında. Aramızda Fransız kökenli dinleyicilerim olduğunu biliyorum. Yanlış bir ifade kullandıysam düzeltin lütfen. Kulaktan kulağa demek herhangi bir bilginin sözel olarak bir kişiden başka birine gizlice aktarılması anlamındadır. Ayrıca bu şekilde bilginin yayılması da sağlanmıştır. Halk müziği Gelenek müziğidir diyebiliriz. Binlerce yıllık tarihimizi, örfümüzü, adetimizi içermektedir. Her dönemde sürekli kendini yenileyebilen, yeni kuşaklara göre adapte olabilen bir müzik türüdür aslında. Türk halk müziği sözlü ve sözsüz eserlerden oluşur. Sözlü eserlere türkü denir. Sözsüz halk müziği ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir. Klasik Türk halk müziği anonim olan türkülerden oluşur. Anonim eserlerin yazarı ve söyleyeni kime ait olduğu bilinmez. Yöreye mal olmuştur. Modern Türk halk müziği ise yazarı ve söyleyeni belli olan halk müzikleridir. Bu arada modern Türk halk müziği 1970'li yıllardan sonra çıkmıştır. Türk halk müziğinde ozanlar ve aşıklar çok önemli bir yer tutar. Müziğin bir sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlarlar. Bu arada az önce kullandığım kuşak ifadesi yerine nesil kelimesini de kullanabilirsiniz. Ozanlarımızın sözleri evrenseldir. Çok eskiye dayanıyor. Hem geçmişi hem de geleceği ilgilendiriyor. Bazı türkülerde Yunus ve Karacaoğlan'ın sözleri sanki bugün söylenmiş gibi geliyor. Bu arada bilmeyenler için Karacaoğlan 17. yüzyılda Anadolu'da yaşamış halk edebiyatının önemli şairlerinden bir tanesidir. Yunus Emre ise 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl başında Anadolu'da yaşanmış tasavvuf ve halk şairidir. Kültür kodlarımızın tamamı Türk halk müziğindedir diyebiliriz. Belirli başlı ozanlar ve aşıklara örnek olarak Aşık Veysel Şatıroğlu, Muharrem Ertaş, Aşık Daimi, Aşık Reyhani, Ali Ekber Çiçek ve Şeref Taşlıova'yı örnek olarak verebiliriz. Şimdiden sürprizini vereyim. Önümüzdeki podcast'lerden bir tanesini de Aşık Veysel'e ayırmak istiyorum. Devam edecek olursak. Ayrıca Türk halk müziğinde mahalli sanatkarların yeri de çok önemlidir. Bu kişiler genelde düğünleri şenlendirir. Bunun yanında... Ağaççılar da bu kültürde çok önemli yer tutar. Ağaççılar insanların ağlamasını, deşarz olmasını sağlayan kişilerdir. Peki nedir en önemli özellikleri ağaççıların? Yörenin ezgi kalıplarıyla yaşanan trajediyi hikayeleştirirler. Destancılar da Türk Halk Müziği'nin önemli bir yer tutar. Genellikle pazar yerlerinde gezerler. Yaşanmış trajik ölümleri konu edip, pazar yerlerinde yazılı vesikalarla dolaşırlarmış. Türk halk müziği, sözlü halk ezgileri ve çalgısal halk ezgileri şeklinde ikiye ayrılmıştır. Mevcut repertuarın yaklaşık %95'i sözlü halk eserlerinden oluşur. Çalgısal halk ezgilerini daha çok oyun havalarında görebiliyoruz. Türküler genellikle bir olay üzerinde yakılır. Konuları aşk, gurbet ölüm, savaşlar vesaire şeklinde olabilir. Bu arada türkü yapmak demek, sözleriyle ve ezgisiyle türkü oluşturmak demektir. Türk halk müziğinde yer alan iki büyük form sırasıyla uzun havalar ve kırık havalardır. Teknik olarak uzun havalar düzenli bir ritim özelliği göstermezler. Geleneksel söyleyiş kalıplarına göre icra edilirler. Uzun hava türlerinde, Halk arasında yaygın olanları sırasıyla hoyratlar, bozlatlar, mayalar, gurbet havaları, divanlar ve ağıtlardır. Kırık hava türleri ise belirli bir ritmik yapıyı sürdüren ezgilerdir. Bu arada kırık hava türleri hem sözlü hem de sözsüz olabilir. Bu grubu örnek olarak değişler, nefesler, ilahiler, halaylar, semahlar, zeybekler, karşılamalar ve barları verebiliriz. Bu bölümde sizlere Türk Halk müziğinde kullanılan enstrümanlardan bahsetmek istiyorum. Türk Halk müziğindeki enstrümanlar yani bir başka deyişle çalgılar telli, nefesli ve vurmalı olmak üzere 3 grupta toplanır. Telli çalgılara örnek olarak bağlama, saz, divan sazı, meydan sazı, tambura, cura, 12 telli, çöğür, bozuk, ırızva, kopuz örnek olarak verilebilir. Ben bugün sizlere cura, tambura ve divan çalgılarından bahsetmek istiyorum. Neden bu enstrümanları seçtim diye sorduğunuzu hissediyorum. Çünkü bu enstrümanlar ülkemizde daha yaygın kullanılmaktadır. Cura boyutları küçük olan bir enstrümandır. İnce bir sesi vardır. Tambura curadan daha büyük bir enstrümandır. Curu'ya göre bir oktav kalın bir sesi vardır diyebiliriz. Bu çalgıya yaygın olarak bağlama deniliyor. Bağlamadan farklı olarak ayrı bir düzeni vardır diyebiliriz. Ailenin en büyük boylu ve en kalın ses veren çalgısının adı ise divandır. Tam buraya göre sesi bir oktav kalındır. Gözünüzde canlanması için bağlama ailesi çalgılarının şeklinden ve Malzemelerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Esas olarak bir tekne ve saptan oluşmaktadır. Tekne yaygın olarak dut, gürgen ve kestane ağaçlarından, sap ise limon, akgürgen, gürgen ve ardıç ağaçlarından yapılmaktadır. Tekne üzerine yerleştirilen göğüs tahtası ise çam ve ladin ağaçlarından yapılmaktadır. Bu arada bahsettiğim ağaçlar ile alakalı gözünüzde canlanması için... Transkriptin sonuna bir link bırakıyorum. Bağlama ailesinin bütün çalgılarında ikişerli ya da üçerli üç grup tel bulunur. Her tel sapın uç kısmında bulunan bir burguya bağlanır. Tellerin düzeni bu burgular ile yapılır. Sap üzerinde ise ince naylon misine bağlanarak perdeler oluşur. Bu çalgıla tezene ile çalınır. Tezene eskiden Kiraz ağacı kabuğundan yapılırken günümüzde plastikten yapılmaktadır. Bazı örelerde tezeneksiz olarak parmakla da çalınabilir. Bu tekniğin adı şelpe tekniğidir. Bu arada ben de yaklaşık 6 sene önce SAS kursuna gitmiştim. Yaklaşık 2 sene sürmüştü. Şimdi her gün elimi almasam da fırsat buldukça pratik yapıyorum diyebilirim. Merak ediyorum. Acaba sizlerin de kendi kültürünüze ait enstrümanlarınız var mıdır acaba? Yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun olurum. Devam edecek olursak. Ayrıca yaylı çalgılarda bulunmaktadır. Bunlara kabak kemane ve karadeniz kemançesi örnek olarak verilebilir. Sıra geldi üflemeli çalgılara. Bu grupta en önemlisi diyebileceğimiz zurnadır. Zurna nefesli Türk hak çalgılarının en tiz ve en gür sesli çalgısıdır diyebiliriz. Bu nedenle genellikle meydanlarda davul ile birlikte çalınmaktadır. Bir diğer önemli grup ise vurmalı çalgılar grubudur. Bu grupta ise davul, dümbelek, tef ve kuddüm bulunur. Bu saydıklarım içerisinde az önce üfleme, üflemelilerde anlattığım zurna ile bir ikili oluşturan davuldan bahsedeceğim sizlere. Türklerde evlilik podcastinde davulu anlatmıştım aslında. Dinlemeyenler için bir defa daha anlatayım. Vurmalı çalgıların bir sembolü olarak kabul edilir. Kasnak, ip ve deri olmak üzere 3 bölümden oluşur. Ayrıca davulu çalabilmemiz için ana ritmi oluşturan bir de topmak bulunur. İsterseniz son olarak Türk halk müziğinde bulunan yörelerden bahsedeyim sizlere. Türkiye'nin Hemen hemen her bölgesinin kendisine özgü bir ağzı bulunmaktadır diyebiliriz. Bu bölgeler sırasıyla Karadeniz, Trakya, Ege, Teke, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Kafkastır. Pekala şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Her zamanki gibi podcast'in tam metnini videonun altında bulabilirsiniz. Ve bana destek olmak istiyorsanız YouTube veya Spotify'da bir yorum bırakabilirsiniz. Veya kanalı, kanalıma abone olabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. 2 hafta içinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.